Evet arkadaşlar şu anda Burhani'deyiz. Burhaniye Çelik Kaya Mobilya Koltuk Döşeme diye yazıyor bakın tabelasında. İçeri doğru gireceğiz şimdi. Burası bayağı eski bir firma. Koltuk döşeme işi yapıyor aynı zamanda ve masa sandalye gibi şeyler satıyor. Sehpa gibi, TV ünitesi, yaşam ünitesi gibi. Hemen girişte bahçe mobilyaları bizi karşılıyor. Sandalyeleri görüyorsunuz. Sağ tarafta baza var. Hemen ekmeklikleri görüyorsunuz. Kumaşları görüyorsunuz girişte döşeme kumaşlarını. Hemen girince solda masa takımları, karşıda vestiyer, sürgülü dolaplar, vitrinler, TV ünitesi, yaşam ünitesi bunlar var. Sağda gördüğümüz gibi yine mobilyaları görüyorsunuz arkadaşlar. Sefbalar, dolaplar, gar dolap, kanepeler. Şimdi bir abimiz var burada müşteri. Koltuk döşemesi yaptıracak. Kumaşlara bakıyor, fiyat soruyor. Biraz dinleyelim bakalım ne konuşuyorlar. Evet, soğuşlar Hepsi de birbirinden güzel ama Şöyle Beşiktaşlı yenge beğenir mi? Onu bilemem onu beğenmem beğenmez mi? Kumaşlarımızın Kumaşlar... hepsi evet. rahat silinir, evet. leke tutmaz özelliğine sahiptir. Taituy evet. e, modelleri diye geçer. Çok güzel. Çok güzel yumuşak Tabii. dokuları vardır. Rahat ama... silersiniz, leke tutmaz. Hemen böyle evet. bir ıslak mendille sildiniz mi geçiyor zaten. hiçbir Şimdi problem olmuyor. Çok güzel söylüyorsunuz. Hepsi birbirinden güzel kumaşların ama... Tabii evet. ki biz bir takım kanepe, koltuk yaptıracağız ve ayrıca altı tane sandalyemiz var. Tabii yardımcı sonra, oluruz. E, tabii sandalyelere bir başka bir kumaş düşünüyorum. Takıma da gene başka bir kumaş düşünüyorum. Çünkü masamız var bir tane ona uygun olacak. Tabii beğenirsiniz bir örnek. Ona göre kombinasyonlar yalnız başıma, var. Yalnız başıma karar veremem. Yani. Mesela bak şu kumaş çok güzelmiş. Evet. Şu şu kumaş. Evet, ona ona bakalım şöyle. Evet. Bak, ben şu kumaş mesela çok kumaş beğendim şey. şu kumaşı. Kumaş sarımız. Kumaşı çok beğendim. Efendime söyleyeyim, aa bu taraftan varmış. Ne kadar güzel. Ama tabii bu benim beğenmemle olmuyor. Hanımın da görmesi lazım. Renklerle, zevklerle dağıl... mukayese edilmez tabii, biliyorsunuz tabii, değil tabii. mi? Tabii tabii tabii. Yengeye davranı için... gelirsiniz. Ona öncelikle, göre öncelikle, beraber karar verirsiniz. Öncelikle tabii ne diyoruz? Hanımlar karar verir. Evet, hanım hangisini evet. isterse onu yaptır. Tabii canım mi? biz erkekler evet. zaten çok fazla Doğru şey yapmayız bu konuda. Evet. <gülüyor> Hayırlı işler kolay Dağil gelsin. Evet, belki şöyle yaparız tabii. Ben hanım alır gelirim. Ondan sonra tekrar oturup konuşuruz, tamam mı? Tabii, yardımcı oluruz o zaman. Bey. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, evet ederim. arkadaşlar, müşteriyi yani, duyduğunuz yani, konuşmalarını. Burada ufak bir atölyesi var abimizin. Büyük bir atölye karşıda da var. BİM'in altında var ama burada ufak tefek tamirat işleri, dikim işlerini yapıyor. Bakın makinaları görüyorsunuz. Hemen sağda yine kumaşları görüyorsunuz. Bu kumaşlar zaten büyük firmaların, bakın firmaların logoları var. Fiyatları uygun, kredi kartı geçerli. Zaten bu ürünler hep garantili ürünler arkadaşlar. Şimdi telefon numaralarını abimize soracağız. Sonra bir de üst kata geçeceğiz. Üst katta da masa sandalyeler var arkadaşlar. Abi hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl Merhaba hoş geldiniz. Müşteriyi anlatırken dinledik. Ne iş yaptığınızı ben söyledim evet. zaten. Dükkanı evet. gezdim. Bir tane daha atölyeniz var karşıda bimin karşısında. Evet. Kredi kartı geçerli, fiyatlar uygun. Zaten sizinle çalıştık. Bizim koltuklara döşediniz. Evet. Üst katta da yeriniz var. Oraya çıkacağım şimdi. Tabii. Siz bize telefon numaralarını söyleyin abi. Tabi. Adım İbrahim, burada e, aşağı yukarı 18 senedir bu işi yapıyorum, e, elimizden geldiği kadar e, yüksek kalitede hizmet vermeye çalışıyoruz, e, garantili mallar vermeye çalışıyoruz, kendimiz imalacı olduğumuz için e, işin hakkını kısaca veriyoruz yani bunu tabii müşterilerimiz hep böyle bize sonradan telefon açarak memnuniyetlerini bildiriyorlar. Iş, memnuniyetlerini bildiriyorlar. Ee, telefonlarımız e, cep telefonum 0538 321 1605. Ee, günün 7 24 saat yardımcı olurum arayabilirler. Ee, dükkan telefonum da e, 4 0266 422 3684. Evet dükkan e, iş yerimizin numarası. Adres adres Mahkeme Mahallesi Taylı Caddesi numara 41 Taksim B olarak da ikamet ediyoruz Hemen karşı tarafımızda bir market var Sokamızda pazartesi günleri elbise pazarı kuruluyor ee, merkezi yer yani merkezi bir yerdeyiz ee, gelen arkadaşlara da e, telefon açarlarsa yardımcı oluruz Tabii, yani tarif hemen. edersiniz tarif ederiz gerekirse meydandan alırız Tamam abicim teşekkür ederim Ben, teşekkür ben ederim. şimdi üst kata çıkayım orada masa sandalye takımlar var onları göstereyim Tabii, Tamam. Arkadaşlar üst kata çıkıyorum şimdi Merdivenlerden ışıkları abimiz açtı zaten Burada da takımlar var masa sandalyeler, sandalyeler var hemen karşı tarafa şöyle geçiyorum bakın burada bir kanepe koltuk takımı var arkadaşlar gördüğünüz gibi karşıda yatakları görüyorsunuz bazalar yataklar var gördüğünüz gibi sağ tarafta yine bakın bir takım var ortada sehpasını da koymuş abimiz karşıda bir dolap var raylı dolap sanırım yine devam ediyorum sağ tarafa doğru ilerliyorum dükkanın baş tarafına doğru masa sandalyeleri görüyorsunuz arkadaşlar karşı tarafa doğru komple dolu bakın. Seçenek çok, renkler çok arkadaşlar. Fiyatları uygun, kredi kartı geçerli. Eğer Körfez'deyseniz, Edremit'teyseniz, Burhaniye'deyseniz, Körfez'deyseniz buraya gelebilirsiniz. Fiyatları uygun, kredi kartı geçerli. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Sizleri de buraya bekliyorum.